Ozan Can Kökçü kimdir? Groningen O 17 takımında futbola başlayan Ozan Can Kökçü, 18 Ağustos 1998 doğumlu. Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Ozan Can Kökçü, Feyenoord o 19 takımında forma giyiyordu. Yeni yıldız adaylarından olan Ozan Can 1 metre 76 santim ve 2 ayağına da kullanabiliyor. Ozan Bruningen, O 19 takımında 28 maçta 4 gol 3 asist. Feyenoord, O 19 takımında 21 maçta 3 gol atmıştır. Son olarak, Azerbaycan, 21 takımıyla maça çıkmıştır. Feyenoord'dan Bursaspor'a bon servisiz olarak transfer olmuştur.